Anat ağza. Amca Türkçe değil. İyi yalan. Bu ne? Deli mi madde deli? E tamam. Müdebi Vakti <gülüyor> teyze. Alo. Ha teyze neredesin? E, kim aramış? Kim istiyor bu talebi? Ha söyle neredesin? <gülüyor> Biz polis, polis. Ah, ne polis, ne polis. Polis. Diye konuşuyoruz. Ah, serjem, serjem. Serjeman kah. Yarın çok bol Allah Allah yani var getirip mi? Ben zorlanır, iki kat çıkartabilecek miyim? Yok. Ya biz oradakilerle konuşarak şey yapamaz yanlış bir konti yer koydular. Ofansan legal. Değerini koltuk sistemimize ekliyorum. Merhaba canlar. Hayır çok geldi. Ben e, ülkeye huzurun, demokrasinin ve kardeşliğin gelmesi umut ediyorum. İnşallah öyle olur. Güzel bir bahar olur, baharlar gelir. Her şey güzel olacak inşallah. Gel Ahmet, gel.